Ali niye anlamıyor benim olmadığımı? <gülüyor> <gülüyor> Hasta mısın Nazlı? Hasta mısın teşekkürler. Ne oluyor lan? <gülüyor> abi, ne <oldu>? Mesutlarım. <gülüyor> Mesutlarım. <gülüyor> Gel gel gel. Ne var burada? Ateş. Evet. <gülüyor> orada yerde yerde orada ne var? Evet. Nazlı birini kesmedi. Ne işin var senin orda da? ben, ben Çınar'a güvenirim bu saatten. <gülüyor> Arkadaşlarınıza da güvenerekten benim gibi bir yapmayın. Böyle değil. Arkadaşlık böyle bir şey değil. Bu başka. Dinle, <gülüyor> değil. Ay, aman ne şeyden korkuyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu farklı map'ler falan ne? Abi oyunun zaten kendisinin 3 map'i var oyunun. Aynen. Allah biz de hep aynı map'te oynuyoruz o zaman. Demediniz farklı map diye biz de baydık. <gülüyor> <oynayız. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Diğer map'ler güzel değil ya. Elimizdeki bizim map. Tamam, o yani diyemiyorum. O zaman ben Bizim hep devam ki. Aynen. Yani, ya bitirdim. bir şey söyleyeceğim, e, bir, bir şey söyleyeceğim. Aydin, Hayderle canım bir şey yapmadık. Beraber diğerleri biliyorlardı. Sonra ayrıldılar. Yok, ben, ben bir daha bir kere görünmüyor. Öyle bir durum. Dur, kulaklığın şarjı bitiyor. Allahım, Allahım bir, bir hafta gittim ya, bir hafta gittim ya, bir hafta gittim ya sadece. Bir hafta ya, bir hafta gittim. Ne yaptınız lan bilgisayarıma? Şeref sizler. Allahsızlar, kitapsızlar. <gülüyor> ha? Ne yaptınız lan bilgisayarıma? Pı amına. Arkadaşlar görevlerle ilgili, görevlerle ilgili. He? Esra? Esra? Sen ha sen videoda konuşuyordun. Tamam, pardon. Pardon. <gülüyor> ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, söyle. Faydalanacaksın. Heyecanla çalış şey yapacaksınız beraber diğerle Sonra ayrıldılar. Yok, ben lobiye geri alınabilir. yok. hiç gitmedim şey. oraya. Ha, öyle bir durum. Arkadaşlar görevlerle <gülüyor> ilgili. Görevlerle ilgili <gülüyor> info. <bitirmeyeyim>. Mikrofonum kapalı. Tamam. Ona döndüm önünün ben de diyorum Ulan niye kimse simsiz şimdi hatırladım onu sütüm vallahi oldu. Siktir hocam fark etmem peki. <gülüyor> <gülüyor> ne izleyeceğim. Beraber beraber durdularlardı. Ya. Sonra ayrıldılar. Yok Aplor ben bir geri almalıyım hiç çektim <gülüyor> oraya. Ha, öyle miydi? Arkadaşlar görevlerle ilgili. Görevlerle ilgili kim? Mikrofonum kapalı. Tamam. Ola döndüm önünün başında kuzu duruyor. E tamam. Ni? Oğlup yalan konuşma ben sana geldim ne göreve. Ki bu Emir. Aha! Lan gözümün öldü! Lan öldürdü ya beni gözümün! Oruskular! Oruskular! Yine beni öldürdüler bak! <gülüyor> Oğlum tam adam öldürme ilk yer ya. Am... Ya! Neyse, ben görev yaparken görmedim. Ne görevlerim vardı? Çünkü dayının en görev yapmadım. Tamam, Ninsu. E, çat çat ateş ediyordu ama silahlar ateş etmiyordu VIP odasında. Aa. Son yanımıza biri geldi. Vindal galiba. Ben Doğru Yani Aynen, sen ateş Yardım. ettiğinde ateş etmeye başladı. Çat çat ateş etti. Ay, Ayyy. Çat, çat çat. Çat çat. Çat çat. Zeki insanlarla oynamayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne? <neyim? gülüyor> Bu nasıl biçil ha malakoyim. <gülüyor> Yenker sen Drotan'a söyleyebilir misin? Ben elektrikteydim. Çıkıyanlar beni. Ya abi bana Sana oy ben. versenize, beni öldürsenize bi. Bi oyun bi ben mavsimken gitsin. Öldürün beni, öldürün. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım Öldürün, öldürün, öldürün. <gülüyor> <gülüyor> o baskı ona yeter. Dokan abi ben bana baskı yaparım. <gülüyor> Eray direkt oy verdi ha Sana ne bu ikili olabilir büyüküm ben. Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle ne mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle mi mantıklı? Öyle ben de sikibe bastım. Ne kadar masumum. Ma öldürmüş birini. Esra'yı mı? Fu! Allah bir bir bak or, bir bak. Bu yabancı. Haydar. Bir daha yalvarsan da hiçbir işine karışmayacağım. Sonunda ben kötü kişi oluyorum canım. Haydar. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm gözümün önünde. Oh, hadi, hadi oradan. oradan. İzin hadi oradan. Hadi yağlancı, yağlancı, ya <gülüyor> yağlancı, katil. <gülüyor> hadi hayır. Velinin odasından çıktı direkt. Nereden çıktın? DUUUUURT! Ama bunu nasıl öldüreceğim? Gel bu tarafa. Gel buraya, gel. O alak sanma! Öldüm. Kim gördü cesedi? Ben gördüm, o başladı. Aşağı bi' indim. Aşağıda mıydı? Sanırım evet. Bir haritayı görebiliyor muyum bir daha? BAK SEN DEMEDİ! Beni gördü diyor. Ben en son delikten bakıyordum a***** bir şeyin. Ne delini? Kaldı. <gülüyor> abi Zabi Hemen öldürdü. Bırak gitsin Allah aşkına. Abi! Abi Zabi gördüm. Bir şey biliyorsan söyle. Abi, Ali abi. gördüm öldürürken Söyledim, Gördüm gözümün içine baka baka öldürdün lan adamı. Şerefsiz! Şerefsiz! Şerefsiz! Evet, Oğlum önümde vurdun, direkt raporta bastı. <gülüyor> Bayağı ma Masanın etrafında <gülüyor> böyle. Allah'ın hiçbiri abonemi kutluyordum. Yapayım mı? <gülüyor> Şu kol bile 300 lira falan yani. 1 Manesko... Bir şey gösteriyorum ya. Ben birisine çok special birisine bir şey daha sormak istiyorum. Ya ya, downloadu nereden yaptı? <gülüyor> download'u Ya ya <gülüyor> yazabilir miyiz? <gülüyor> ya ya miyiz? Avel ya. Ya, ya oğlum siz Bak deli be şararın, hain vatan ha. yol ver. Güzel, ben halledim, sen devam et. Anne ben... <gülüyor> <gülüyor> Kaçma. Oğlum, <öldün> mü <gülüyor> şimdi? oy verdiniz King'e oy koyla. zaten <gülüyor> Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Buraya kimse gelmemiz. bu gireceği Şimdi bizi arasın dursun bakalım. Arkadaşlar iki tane Avel buldum. Chrox ve Bekir geldik. iki kişi ölmüştü. Aaaa! Geri zeka lan! Geri Abi hazal Gerçekten <gülüyor> Ne? <Peline> niye veriyorsunuz <gülüyor> şey oğlum? kendine oy versin. Seninle arkadaşlar. İşte, gözünü öldürdü. Senin, gözünü öldürdü. Kötü. Bütün ölümleri tek tek bulacağım. Senin cinayet işlerine ortaya çıkaracağım. Ben de dikkatliyim. <gülüyor> ben bu yüzden arkadaşlar. Ben de güven. <gülüyor> Nerede? Nerede yani. bu ne? Maya Prolo arkamda bilen biri var onu götürecek. Sağ olsaydın Abi gözümün önünde Pelin Hebele'yi öldürdü. Sporada ne alakası var? Salak, salak. Kim o? Nerede o? Şu an <gülüyor> bunun ne alakası var? Gözümün Şu an bir dakikada da da da. Vay kırmız suçlansa merkez Güzel video olmuş. Ellerine sağlık. like etin. O arada da bayağı bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Senin yüzünden olur. Eee Betül'ü okuduk. Ha. Botuan Belki dinlemişsindir ama yayında dinlemez miyiz demiş. Ne bu Batuhan? Açılıyor değil mi porno şimdi? Ha, Yayının sonlarına doğru dinleniz diye yine Her zamanki yalanımı söylüyormuş. Aynen. bir <gülüyor> Arda Kademe 1 ile 5. yayını kutlamış. O, Twitch'in Kırmızı gülü e hoş geldin demiş. Hoş buldum Arda'cım. 5. yayın kutlu olsun nice güzel aylarına. Ee, Juzo is Taken Berk Gedikoğlu, e, Hataylı Mehmet 123, Yağız Cnr 04, Amelia Oxens Prime ile abone olmuşlar. Hoş geldiniz arkadaşlarımıza. Saptike Prime ile 6. ayını kutlamış. 6. ayın kutlu olsun Saptike. Shah Chat sizi seviyorum ama en çok da bu gözlüklü bombayı demiş. Eyvallah Saptike. 6. <gülüyor> ayın kutlu olsun nice güzel aylarına. Adorex Prime ile dördüncü en kutlamış. SEA canların demiş. AS Adorex'cim nice güzel aylarına senin de hoş geldin. Kerem Kafetz de Kademi 1 dördüncü en kutlamış. Zınk Misali HG demiş. Zınk Misali HB kardeşim. Hoş geldin. Dördüncü en kutlu olsun. Nice güzel aylarına. Paşa. Alp 4654. 5 TL yollamış ve demiş ki. Reis bugün sevdiğiniz.